Merhaba arkadaşlar, bugün size biz Santos gezimden bahsedeceğim. Santos nerededir? Fethiye Kaş Karayolu üzerinde, Fethiye 46 kilometre uzaklıkta Kınık beldesinde yer alan şehir. Santos Nehri yani Eşen Çayı kenarındaki ovaya hakim iki tepe üzerinde kurulmuştur. Santos'u nasıl giderim? Kaş ya da kalkandan kalkan Kınık dolmuşlarıyla. Fethiye'den kaç otobüsleriyle Kınık'ta ineceğinizi belirterek ve indikten sonra 500-600 metre yürüyerek öğren yerine ulaşabilirsiniz. Giriş ücreti ne kadardır? En son gelen zamla birlikte 14 TL'dir. Eğer müze kartınız varsa, müze kartınız varsa herhangi bir ücret ötemezsiniz Bir önceki Ören Yeri Gezim, Patara Antik Kentiydi. O da bu yakınlardadır. Ona, ona da yukarıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Medya niyetlerin paylaşamadığı topraklar. Santos, M.Ö. 2. yüzyılda Likya Birliği'nin başkenti olmuş. Tarih boyunca pek çok kez istila, savaş ve yıkıma uğramasına rağmen her seferinde tekrar kurulmuş. Büyük İskender, Doğu Seferi sırasında M.Ö. 333 yılında Santos'u da ele geçirmiş ve bu sayede şehirde Helenistik kültür yaşanmış. Şehir daha sonra sonrasında Roma ve Bizans hakimiyeti girmiş. Likya bir dönem de Arapların saldırısına uğrayarak şehirde yeni bir ikim daha yaşanmıştır. Tarihin babası Herodot'un anlattığına göre Likyalılar Santos'un Sarpedon komutasında Truva harbinde iş. İştirak etmişler ve bu da Santos'un kuruluşunun milattan önce 1200'e dayandığını var dayandığını varsaymaktadır. İlki Eşençay'ın kenarlarında sapça bir kayalık şeklinde yükselen surla çevrili Likya Akropolü. İkincisi ise kuzeydeki daha yüksek bir geniş olan Roma Akropolüdür. Likya Birliği'nin idari merkezi olarak nitelendirilen Santos'un ismi Likya dilinde yazılmış kitabelerde Arın şeklinde geçmektedir. De Homeros, Sarpedon'un yönetimindeki Santosluların Troya savaşlarına katıldıklarını anlatır. Ancak kazılarda elde edilen buluntular şehrin iskanını İslamiyet'ten önce 8. yüzyıldan önce götürmeye imkan vermektedir. Şehrin şehir İslamiyet'ten önce 545-546 yıllarında Pers kumandanı Har Pegos tarafından kuşatılır. Santoslular kahramanca karşı koyup direnmelerine rağmen çaresiz duruma düştüklerinde kadın ve çocuklarını öldürüp şehri ateşe vererek insansız bir harap bir şehri harpagosa bırakırlar. İslamiyet'ten önce 475 450 Arasında Santos bu kez yangın felaketiyle karşılaşır. İslamiyet'ten 334 yılında Büyük İskender şehri almıştır. İskender'in ölümünün ardından Santos, İslamiyet'ten önce 309'dan itibaren Mısır hadedana Ptolemayusların P'to, ardından birçokluk şehri gibi Suriye kralı 3. Antioch. O egemenliğini kabul etmek zorunda kalmıştır. İslamiyet'ten önce 2. yüzyılda Likya Birliği'nin başkenti olan Santos, İslamiyet'ten önce 42 yılında bu kez Romalı Bürütüs tarafından yerle bir edilmiş. Ancak ardından İmparator Marcus Antonius'un gayretleriyle yeniden imar görmüştür. İslamiyet sonrası 1. yüzyılda Roma egemenliği altında Santos'ta İmparator Vespasianus adına tak yaptırılmış günümüze kalmış Roma yapılarının çoğu bu dönemde inşa edilmiştir. Bizans egemenliği sırasında Piskoposluk merkezi olan Santos bu dönemde birçok yeni yapıya kavuşmuştur. 7. yüzyıl sonrası Arap akımları şehrin önemini yitirmesine sebep olmuş ve 1938 yılında Charles olsun burayı keşfedip bazı kalıntıları Londra'ya taşımasına kadar ufak bir köy kimliğiyle yani başındaki yani başındaki kınada yaşamını sürdürmüştür. Santos'un her iki akropolü de değişik örgü sistemlerinin görüldüğü sur duvarlarıyla çevrilidir. Dik akropolünün kuzeyindeki Roma devri tiyatrosu Yaralı Santos'un en ilginç kalıntıları tiyatronun batısında konumlanır. Burada iki, yüksek diktikten yekpare, yekpare kaide üzerindeki ölü ailesiyle yanındaki kadın gövdeli kuş kanatlı yaratıklar olan ve ölülerin ruhları gökyüzüne taşıdıklarına inanan harpi kapartmalarına sahiptir. Bugün orijinal kapartmalar British müziğinde sergilenen Harp Anıtı İslamiyet önce beşinci yüzyilla tarihlenmektedir. Bu anıt mezarın başında dördüncü yüzyıla ait diğer bir kayıtlılık ya lahtı de yer almaktadır. Tiyatronun bitişindeki kale şeklinde geniş alan ise üç yanı dükkanlarla çevrili Roma devri agorasıdır. Agora'nın kuzey-doğu köşesinde harp anıtına çok benzer yekpare dikdörtgen gövdesinde Likya ve Gerekçe dilinde yazılmış kitabe, kitabe yer alan İslamiyet önce 5. yüzyıla ait unut mezar yükselir. Anlatın gövdesindeki kitabe günümüze dek, bul günümüze dek bulunmuş. Likya'nın en uzun kitabı olup Kheria adlı Santuslu Prensin serüvenlerini anlatmaktadır. Roma Akropolinde birçok kaya mezarı ve kaideli mezarı yan yana görmek mümkündür. Bu alanın Güne etiklerinde yer alan Aslanlı Mezar, Pah, ve Merehi lahitlerinin kaydeleri dışında tümü bir diş müziğümde sergilenmektedir. Günümüz kalıntılarında çıkan rampanın sağ kenarında sadece temelleri kalmış olan İslamiyet'ten önce 4. yüzyıla ait tapınak planlı Planlı Nereit Anıtı da British Müze'mde Müzyumda sergilenen Santos'un ünlü anıtlarından biridir. Santos ören yeri Likya uygarlığının özgürlüğünü ve kazılarda elde edilen Likya uygarlığının özgünlüğünü ve kazılarda elde edilen buluntuların önemi nedeniyle UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası listesine dahil edilmiştir. Yani içerikten de anladığınız anladı, anlayabilir anladığınız anladığınız gibi buradan çıkan kalıntıların çoğu bir tür müzeye götürülmüştür. Ee, bir dahaki videoda görüşmek üzere.